Başkördolar 18,28 ciro 18,04 altın 9,96 borsa 3.580 gibi Bitcoin 19.244'te günü düşüşle kapattılar. Trabzonspor sahasında Kasım Paşarek 31 abire kaldı. Atlético Madrid, Ante Ino Grizman'ın bons bonservisine 20 milyon euro karşılında Barcelonadan aldı. Hırsız giden polis ekipleri tırmandıkları evde yavru kedi buldu. Yine hafta düşüşle başlayan altın bin doların altına gerileri Ukrayna'ya atılan Rus güzeleri komşu ülkenin hava sahasından geçti. Kral kaybederse etkisine Kıvanç tohu depremi yaşandığı ani kararla projeden ayrıldı. Komedi programı Güldür Güldür'ün yeni salon afişini görenler tek bir konuya dikkat, çek dikkat etti parayı bulunca gittiler. Tarp belediği iddia eden genç kız dördüncü kattan atlayarak ağır yaralandı. İstanbul'da soğuk ortasında çırılçıplak büyüyen kadın vatandaşlar tarafından görüntülendi. Ve bu haberimize gün özelliğiniz sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.